Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programımızda daha öncekilerde olduğu gibi e, teknoloji gündemini değerlendiriyoruz. Bu haftada yoğun ve ilginç bir teknoloji gündemimiz var. Evet, öne çıkan başlıkları aslında daha çok öne çıkan başlıkları değerlendiriyorduk. Bu haftada Huawei ile ilgili bazı bilgi karmaşaları oldu. Sen en yetkili ağızlardan da bilgi aldın evet, bu konuda. Evet. Onu dersen anlat abi. Herkese de... Öğrenmiş olsun malum Huawei modellerinin güncelleme almayacağına dair, özellikle eski modellerin güncelleme almayacağına dair bir söylenti vardı arkadaşlar. Ki bu pek çok mecrada da karşımıza çıktı. Biz de işin aslını öğrendik ve şimdi Özgür abi sizlere bunu anlatacak. Şimdi şöyle biz bir haber yapmıştık. Sağ olsun editörümüz Ufuk, e, Huawei cep telefonlarının güncelleme gelemeyeceği ile ilgili bir haber yapılmıştı. Aslında bu yurt dışı kaynaklı bir evet. iddiaydı. E, onun sebebi de şuydu. Biliyorsunuz bu Amerika ile Çin arasındaki ticaret gerilimini başladığında geçen sene Mayıs ayından itibaren Amerika hükümeti Huawei ürünlerinin ülkedeki kullanımı ile ilgili ya da Huawei ile iş iş yapan markaların bu işbirliklerini bitirmesi ile ilgili bir kanun, evet. bir kararname yayınlamıştı ama bu kararnameyi böyle 90 gün, 90 gün, 90 gün uzatıyorlardı. Uzattı. Yani bir geçici lisans anlaşması deniyor buna TGL diye. E, temporary, e, bilmem ne falan, lisans, agreement falan gibi bir şey anlamı var. Bir anlaşmayla uzatıyordu. E, bu anlaşma 13 Ağustos itibariyle bitti. Ve uzatılmadı. Ve uzatılmadı. Şimdi uzatılmayınca tabi akıllara şu soru geldi. E, ne olacak? İşte Google kullanan telefonları var Huawei'nin, kullanmayanları var. Bunlar ne olacak gibi bir durum söz konusuydu. E, aslında ortada bir belirsizlik vardı Osman ama... Genel olarak yani böyle yayınların tamamı yurt dışındakiler de öyle, Türkiye'dekiler de öyle o belirsizliği eski telefonlara güncelleme gelemeyeceği Verme. şeklinde yorumladılar. Aslında şöyle bir durum var. İçinde Google servisleri olan Huawei telefonlarına güncelleme gelecek. Bu güncellemeler tabii iki şekilde oluyor bu arada onu karıştırmamak lazım. Bir tanesi güvenlik güncellemeleri ki bunlar önemli. Telefonun güvenliğini sağlamak için Google tarafından geliştiriliyor bunlar. İkincisi de İşitim sistemi güncellemesi yani işte Android 11 çıktığında 11 gelecek mi gelmeyecek mi gibi bir muhabbet oldu. Zaten onu güncellemeyi pek çok telefon almıyor alanlarda geç evet. alıyor bazıları bir güncelleme alıyor bazıları evet. bir güncellemeyi de almıyor. Evet. Yani onu ayrı tutmak lazım ama Huawei, genelde çalış... veriyordu, ama bu arada. Evet, Huawei veriyordu hız veren şirketlerden Merteden, biriydi. Bir tanesiydi. Muhtemelen şimdi Huawei de açıklama yaptı bu arada Hı -hı. daha sonra bize de açıklamayı gönderdiler. Google servisleri olan telefonları tamamen güncelleme gelecek. Yani hem güvenlik güncellemeleri hem de normal işletim sistemi güncellemesi. Ama Osmanlı da söylediği gibi eğer alacaksa bunun bir garantisi yok. Yani evet. her telefona verilmiyor bu. Donanımın desteklemesi Aynen lazım. Öyle. İşte belli özelliklerin desteklemesi lazım. O devam edecek. Onda sorun yok. Sorun dediğimiz kısım şu. Halen... Google servisleri bulunmayan telefonlardaki güncelleme konusu yani işletim sistemi güncelleme konusu şu an hala muallakta. Yani evet. Android 11 geldiği zaman o telefona diyelim ki P40 Pro'ya gelecek mi gelmeyecek mi muhtemelen gelir diye tahmin ediyorum ben. Ama şu ikinci taraftaki güncelleme tarafı yani Security Patch dediğimiz güvenlik güncellemeleri ise o zaten gelecek. O zaten geliyor ama şöyle bir şey olacak orada. Şimdi Google önce kendi ekosistemindeki cihazlara güncellemeleri veriyor. Yaklaşık bir ay sonra bunlara halka açık hale geliyor. Yani sen kendin bir Android işletim sistemi telefon üretirsen, geliştirirsen diyelim ki içinde Google servislerin olmayan o telefona bir ay sonra geliyor. Çok büyük sorun mu? Değil. Dünyanın sonu değil. Bu sözülebilir ama ha, öyle. işletim öyle. sistemi güncelleme tarafı birazcık şu an muallakta. Sorry, ama zaten hani işletim sisteminde arkadaşlar böyle direkt güncellemeleri almıyoruz. Biliyorsunuz Google işte yeni bir Android sistemi duyuruyor. Bu daha sonraki aylarda işte kararlı hale geliyor. Kararlı hale geldikten sonra bile en üst seviyedeki modeller bile bunu 3-4 ay sonra alıyor. Alan var, almayan var. Yani mesela Xiaomi, Oppo bunlar bazıları... Hiç atıyorum. almıyor. Hindistan'da sunuyorlar ama Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de sun sunmuyorlar. Böyle bir evet. durum da söz konusu. Atıyorum siz okuyorsunuz işte Xiaomi X modeline güncellemeyi vermeye başladı. Ama bakıyorsunuz telefonunuzda böyle bir güncelleme yok ve gelmiyor da. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. Burada Huawei'yi çok fazla ırpalamamak lazım aslında ki bence e, mobil servisleriyle de güzel iş başardılar şu anda en azından, iyi evet, gidiyorlar. Evet. Ve benim düşüncem, muhtemelen 1-2 yıla da kendi işletim sistemini çıkaracak ve onun üzerinden gidecek diye düşünüyorum ben. Göreceğiz hep beraber. Yani orada evet. çünkü zaten işletim sisteminde önemli olan mobil mağaza. Belki Android tabanıyla hani böyle uyumlu, Android'de çalışan uygulamaların da çalışabileceği bir işletim sistemi yaparlarsa Hiçbir sorun kalmayacak. Muhtemelen öyle bir şey yapacaklar ben. Çünkü şu an HMS'yi oradan belki kendi o işte Harmony O's diyorlar. Hongbank miydi neydi? Adı olan böyle bir işletim sistemleri var. Oraya port etmek çok sıkıntı olmasa gerek. Bence onun altyapısını hazırlıyorlar şu anda. Geldiği zaman hemen öyle bir hani o işletim sistemi hazır olduğu zaman belki oraya hemen bir düğmeyle switch edecekler. O tarafa geçiş sağlanabilir belki. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama ya. Huawei telefonu olanlar şu an korkmasına gerek yok. Huawei modellerini Google servisleriyle beraber satılanlar şu an halen olanlara güncelleme hem güvenlik hem de eğer alabiliyorsa işletim sistemi güncellemesi gelecek olmayanlarda HNS olanlarda ise e, güvenlik güncellemesi, güncellemesi birazcık işte geç gelir. gelecek işletim sistemi güncellemesisi şu an belli değil orası Muhtemelen da Muhtemelen ben geleceğini düşünmüyorum açıkçası ya sen geleceğini düşünüyorum ha. açıkçası ben çok fazla umutlu değilim ondan. Yani ama tabii çok da büyük bir şey getirmiyordu aslında yani. Yani günün sonunda baktığımızda zaten şu anda çıkan modellerde en son hani Android, Android 10 var. var mesela evet. O yüzden çok da büyük bir problem olmaz. Ve arkadaşlar bu haftaki ikinci konumuz ise Microsoft'un oyuncuları. Armağan ettiği diyelim artık bir Flight uçak Simulator. simülatörü. Evet. Gerçekten burada hani normal bir uçak uçurmaktan bahsetmiyoruz. Hani biliyorsunuz GTA'da falan oyunda uçak uçururken uçuyordunuz oradan oraya kuş gibi konuyordunuz ama Flight Simulator'de de gerçekten... Gerçek bir uçak uçuruyor gibi. Evet. Oradan kalkıyorsunuz evet. mesela Atatürk Havalimanı'ndan kalktınız diyelim Ankara'ya varmanız gerçek gerçek bir Ger saat sürüyor yani. Evet, gerçek zamanlı Gerçek zamanlı. Buradan kalktınız Amerika'ya gitmek istediniz. 9 saat başında bilgisayarda böyle uçak sürersiniz Çok yani. Çok güzel olmuş. Ben kullandım. Hatta Oyun Canavarı programımızda da e, çarşamba günleri yayınlıyor. Mutlaka izleyin onu da. E, oyun Canavarı'da da inceledim ben. Güzel bir oyun olmuş. Çok güzel olmuş. Ama hani abi Osmand'da söyledi ki bu bu oyun eğlencelik bir oyun değil. Bu simülasyon arkadaşlar. Gerçek değil yani simülasyon Ve odaklı. Ve hani biraz da gerçekçilik dozajı böyle kaçırılmış gibi sanki. Bu oyunu çözseniz gerçekten uçak uçurursunuz gibi bir o durum kadar, söz o konusu. O kadar o kadar evet evet ama çok güzel bir oyun olmuş. Hatta Xbox'ın Game Pass aboneliği var PC için. Ona sahipseniz ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz ama iyi bir donanım'a ihtiyacınız var. Artı evet. 120 GB yer Bayağı kaplıyor. Bir. Bilginiz olsun çünkü, Ama mi? bunun sebebini de söyleyelim. Arkadaşlar yani haritalar, şehirler neredeyse birebir tasarlanmış. Mesela baktık biz Özgür abiyle Ayasofya camisi var, Sultanahmet camisi var böyle önemli yerler var ama Ortaköy camisi yoktu. Yok evet, öyle bir apartman dikmişler. Ortaköy ya. camisinin olduğu yere bir tane residence dikilmiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Köprü de yedik gibi yapmışlar. Yani Köprü bile. de... Koskoca bazı Köprüsü de çok hoş değildi yani. Ama genel itibariyle baktığın zaman böyle bizim ev şurada falan bile değilmişsiniz yani. Alçak uçuş yapabiliyorsunuz. E şunu da söyleyelim. Mesela hani bir apartmana falan daldığınızda ekran kararıyor. Yani böyle etrafta koşuşturan insanlar falan göremezsiniz. Ya, Onu denemeyin abi. boşuna. Bunu da size belirtmiş olalım. Bu arada şunu da belirtelim. İzleyenler vardır mutlaka. Yani Hinti Dünayt diye bir dizi vardı. Orada hatırlarsanız hani uçağı videodan bakarak indiriyordu kız. Hani uçak indirme videosunu açıyorlardı YouTube'dan. Oradan baka baka uçağı indiriyordu ama oyunda öyle bir şey söz konusu değil. Oyunda gerçekten uçak indirmek çok zor. Çok zor. İndirmek de zor, kaldırmak da zor. Yapay zeka destekli otomatik pilot seçenekleriniz var ama tabi o zaman oyunun oynamanın mantığı ortadan kalkıyor. Aynen öyle. Yani kendi kendine kendi kendine kendi, kendi kendi kendi kalkıyor. Kaldırıyor. Hani kaldırma bir derece kolay. Yani bir şekilde kaldırıyorsunuz. Yaparsınız. Hani burnu çok dikmediğiniz sürece uçak düşmüyor. Ama, ama indirmek baya zor. zor. Bir de arkadaşlar havalimanlarının Belli şeyleri var. Belli rotasyonları var. Ona göre indirmeniz e, lazım tabii. uçakları. Mesela Atatürk'te tamam uzun bir düzlük oranınızda ama neydi hangi havalimanıydı o? Fransa Fransa'da Yani. Enteresan da bir isim var. Orada böyle şey. açıyla dönmeniz gerekiyor. Ve çok dar bir kısa bir havali... Kısa şey, pist. Kısa pist var. Onu doğru bir şekilde indirmeniz Hemen gazı kesmen lazım falan. Kolay değil. Yani, Ve 40'a yakın uçak var. 40 tane uçak var. Pardon. En üst paketi alırsanız. işte Airbus A320'den tutun da böyle tek motorlu pırpırlı uçak dediğim uçaklara kadar... Bir sürü uçak seçeneği var, binlerce havalimanı var. İstanbul'dan kalkıyorsunuz, Amerika'da var. Ee, şeyde var, Söyleyüşünün ismini. İstanbul'daki bütün havalimanları var mı? Var, hepsi var. Hepsi var, var yani. Hepsi var. Bursa var, İstanbul'da. Yeni Türkiye açılan çok havalimanı zaman. var mı? Yeni açılan havalimanı yok, onu Aa. koymamışlar. İstanbul <gülüyor> havalimanı yok. Ee, o da muhtemelen bir güncellemeye gelir ama ben söyleyeyim. Yani gelebilir. Şu anda e, zaten. Birçok çünkü... yerinde var havalimanlar. İşte ben işte Mısır'da kalktım bir dolaştım mesela. Peki havalimanı olmayan yere inmeyi hiç denedin mi? Mesela onu denem, geniş bir yol. Denemedim. Denemedim Acaba buraya iner mi inmez mi? Otobana insemedim mesela. Denemedim ama <Gülüyor> deneyeceğim. Çok az oynayabildim oyunu. Yani yeni geldi. 2-3 gündür oynuyorum. Hemen videosunu çekmeye sonra da kaldık. Ee, ama deneyeceğim onu. Yani bir insan bir ister istemez böyle bir acaba suya inebilir miyim falan. Ne düşünmüyor. Yani. De, <Gülüyor> Açık su, uçak yok da bir gördüğüm kadarıyla. Ya, uçak yok da hani indiren pilotlar var biliyorsun evet, evet. hani filmi bile vardı Salim neydi? Evet evet. Hani, belki biz de o, eğer oyun buna, ha, aynen. Galiba. oyun buna izin verirse biz de belki deneriz yani. Belki o görev olarak karşınıza çıkar falan. <Gülüyor> ben... <gülüyor> Hadi indir, ne indirirsen tamam senden pilot olmuş diye. Yani eğer arkadaşlar hani fırsatınız varsa bu oyunu denemenizi tavsiye ederiz. Bir ara yanılmıyorsam belki oyunu ücretsiz olarak da da hatta, hatta şu anda e, bazı formlarda var. Üyeliğinizi farklı bir ülkede açarsanız oturumunuzu yine ücretsiz olarak indirebiliyormuşsunuz galiba. Onu da bir araştırmanızı tavsiye ederim. Korsan değil yanlış anlamayın atıyorum Türkiye değil de sallıyorum. papa yeni gene de açtınız Microsoft oturumunu. Oradan oyunu çekebiliyormuşsunuz. Öyle bazı formlarda yazmış arkadaşlar bir araştırmanızı tavsiye ederiz. Evet bir teknoloji oku yorum programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konular, yeni konuklarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeyi, aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter gibi sosyal sosyallerde takip etmeyi de unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.